Bir insan yere düştüğü için değil, yeniden ayağa kalkıp mücadele etmediği için kaybeder. Sen insansın. Hata yapabilirsin, düşebilirsin. Allah sana hata payını verirken sen neden kendine bu hata payını vermiyorsun? Kendi fıtratına zulüm etme. Sen insansın. Her bir düşüş, hata, günah. Bir sonraki imtihanda neleri yapmanı ve neleri yapmaman gerektiğini öğretir. Yani senin için hiçbir zaman düşme yoktur. Her bir düşüş yükselmektir. Her düştüğünde senin sloganın Hasbunallah velik mervekil olsun. Unutma sen bir Müslümansın. Hata yapabilirsin ama asla pes edemezsin. Çünkü bugün gözlerini dünyaya açtıysan, Allah'ın seninle ilgili bir planı var demektir.